Herkese merhaba sevgili teknoloji uyku takipçileri, yepyeni bir nasıl yapılır videosuyla karşınızdayız. Şimdi bu videomuzda çok işinize yarayabilecek ama her zaman kullanmayacağınız, ona altına özellikle çizeyim, yeni bir özellikten bahsetmek istiyorum. Xiaomi marka telefonlarda ki muhtemelen Redmi, Poco ve benzeri alt markalarında da çalışacaktır. Telefonu bir access point yani erişim noktası yani evinizdeki internetin etki alanını arttıracak bir cihaz haline nasıl getirebileceğinizi anlatacağım. Şimdi bunun için öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Telefonun ayarlar kısmına giriyoruz ki biz bu arada burada Xiaomi 11 Lite New Edition'i kullandık ama başka telefonlarda da olacaktır. Muhtemelen Xiaomi'nin modellerinden bahsediyorum. Şimdi ayarlarda hemen yukarıda karşımıza telefon hakkında bölümü çıktı. Telefon hakkında girdik ve telefon hakkında bölümünde MIUI sürümüne birkaç kez tıklıyorsunuz ve tıkladıktan sonra geliştirici sürümüne artık geliştirici ayarlarına girmiş oluyorsunuz. Şimdi burada artık işimiz bitti. Bu birinci aşama. Eğer bu zaten aktifse zaten bunu yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu otomatik olarak açmış oluyorsunuz zaten. Ama değilse öncelikle bu işlemi yapmanız gerekiyor. Daha sonra bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra geliştirici seçenekleri yine ana menümüzde görünür hale geliyor. Şimdi Buraya girdikten sonra bakın burada bir sürü ayar var İşte USB hata ayıklama, ADB yetkilendirme zaman aşımı, sahte konum uygulaması şudur budur gibi burada birçok böyle çeşitli farklı farklı ayarları görüyoruz ve ayarları buradan istediğimiz gibi ayarlılık açıp kapatma durumumuz mevcut. Ama tabi bunları bilmiyorsanız ben kurcalamanızı önermem çünkü burada yaptığınız bazı hareketler çok ciddi sorunlara ve sıkıntılara yol açabilir. Şimdi buraya girdikten sonra bayağı bir aşağılarda ağ kısmı var. Böyle bölüm bölüm dizilmiş zaten. Buradan bu ağ kısmına girdiğimizde Wi-Fi kapsama genişletmeyi aç diyoruz. Şimdi kişisel bağlantı noktası kullanarak Wi-Fi kapsamını genişlet diyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra telefonumuzu ağ bağladığımız zaman yani kablosuz bir ağ bağladığımız zaman burada önce onu yapmamız gerekiyor. Şimdi burada bağlayalım telefonumuzu. Ve işte bizim kendi standart işte bağlantımız var bağlayalım burada Wi-Fi'ye bağlandık şu anda ve Wi-Fi'ye bağlandığımız andan itibaren bulunduğumuz alanda ki Wi-Fi alanını aynı zamanda bir şekilde tekrardan ne yapıyoruz artık genişletmiş oluyoruz yani diyelim ki sizin bu nasıl bir senaryoda kullanılır onu da söylemiş olayım. Diyelim ki evinizde ya da iş yerinizde arka tarafta internetiniz az çekiyor. Bu telefonu bu moda açtığınız zaman bağladığınız andan itibaren yine o bağlandığınız alın isminle yine burada bulunduğunuz yerde bir ağ oluşturmuş oluyorsunuz ve internetinizi genişletmiş oluyorsunuz. Tabii ki takdir edersiniz ki bu işlemi yaptığınız zaman telefonunuzun pili çok daha hızlı bitecektir. Çünkü bir access point yani erişim noktasını çeviriyorsunuz telefonunuzu. Ama acil durumlarda Geçici bazı durumlarda, bazı uygulamalarda bu modu kullanarak telefonunuzu bu şekilde bir akses point haline getirebilirsiniz. Bunu da altını çizelim. Yalnız bunu böyle kullanmak istemediğiniz zamanlarda o geliştirici seçeneklerine girip o özelliği kapatmanız gerekiyor. Yoksa her Wi-Fi'ye bağlandığınız zaman telefonunuz bulunduğunuz yerde bir ağ oluşturacaktır. Bu da istemediğiniz durumlara sebebiyet verebilir. Gereksiz pil ömrü biter, cihazınız yorulur vesaire vesaire birçok sorun ortaya çıkabilir. O yüzden acil durumlarda, ihtiyacınız olduğu durumlarda şu an bir marka Redmi marka ya da Poco marka telefonların böyle bir özelliğinin bulunduğunu belirtelim. Diğer markalarda ise belki muhtemelen vardır ama bu şekilde olmayabilir. O yüzden bu videodaki anlattığımız özellik sadece ve sadece Xiaomi ve alt markalarında kullanılabiliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Xiaomi marka bir cep telefonu nasıl bir erişim noktası haline getirebileceğinizi anlattık. Bu sayede bulunduğunuz yerdeki internet alanının kapsama alanını da genişletmiş oluyorsunuz. Acil durumlarda işinize yarayabilecek güzel bir özellik aklınızda olsun. Lazım olduğu zaman kullanırsınız. Bu konuyla ilgili aklınızda takılan sorular olabilir. Yorumlar kısmında bize yazmaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın ve hepinizi aynı zamanda teknolojik.com adresinde bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.